Çok çirkin, çok iğrenç, çok alçakça bu terör yanlıların seriledikleri bazı olaylar gerçekleşti. Buna karşı efendim, herhangi bir şekilde etkisiz olmak, herhangi bir şekilde hareketsiz kalmak gerçekten kabul edilemez. Bunların mutlaka cezalandırılması, bunların mutlaka e, gereğinin yapılması gerekirdi. Bunların mutlaka tedbir alması gerekirdi. Bu beklentilerimize burada biz e, muhatabımız e, İsveç Savunma Vakanı'na Paul Johnson'a ifade ettik. Biz bu ziyaretle alakalı süreci takip ettik. Bildiğiniz gibi o son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye'ye karşı yapılan alçakça, iğrenç bu eylemler sonunda biz yönetimden bazı tepki alınabileceğini, alınıp alınmadığını e, takip ettik. ana kadar da ciddi hiçbir tepki alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada e, söz konusu ziyaretin, İsveç Savunma Bakanı'nın, e, Paul Johnson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamında kalmadı. Bu nedenle bir ziyaret iptal ettik.